Hoş geldiniz dostlar. Ukrayna-Rusya hattında sıkıntılı gelişmeler var. Sovyet sosyalist cumhuriyetler Birliği bayrağıyla Rus tanklarının başkent Kiev sokaklarında görüntülerini görmektesiniz. Ukrayna devlet başkanı danışmanı Podalyak şunu söylüyor: Ruslar namazının Zelenski öldürme koltuğunu söylerken, Amerika istihbaratının Kiev'i önümüzdeki 80 saat içinde Rusya'nın tamamıyla işgal etmesini beklediğini duyuruyor. Yine Karki bölgesinde 2 hasarlı tank ve terk edilmiş BM-21 Grad çok namlı roket atarım videosu paylaşılıyor. Başkent Kiev'de çatışmaların yaşandığı belirtilirken bununla ilgili uzman görüşü aktaralım. Azerbaycanlı tarihçi Ramin Sadık şu açıklamayı yapıyor. Özellikle Kiev hattında Ukrayna güçleri zorlanıyor. Rus ordusu artık Kiev'in kapılarında. Başkent çevresinde doğru düzgün direniş gösterilmiyor. Rus ordusu konvoylar halinde ve ilerliyor paylaşımını yapıyor birazdan detayları aktaracağız İtalyan havacılık radar izleme sitesi Artemi Radar'a göre savaşçıları izleyemiyoruz ama yakıt ikmali yapan tankerleri takip edebiliyoruz paylaşımı yapılmış baktığımızda tabii ki de NATO varlıklarından bahsediyoruz NATO tankerleri iş başında Doğu Avrupa'daki NATO hava faaliyetleri bu sabah çok yoğun savaşçıların transponderini kapattığı için izlenemediği de not düşülmüş. Yine dediğimiz gibi Kiev'den görüntüler görmektesiniz. Kiev'e işgalci Rus askeri girmeye çalışıyor. Bazı bölgelerde giriş sağladılar. Ukrayna Savunma Bakanlığı Obalon sakinlerinden yerleşim bölgesine ilerleyen Rus birliklerine Molotov kokteyi atmalarını istiyor. Resmi açıklamadan bahsediyoruz. Mahalle sakinlerinin Rus birliklerinin ilerlemesini engellemeye çalıştığı iddiası da var. Yine Z ile işaretlenmiş Rus araçlarının her son yakınlarında görüntülendiği belirtiliyor. Dediğimiz gibi burada Kiev'in düşmesi bekleniyor. Ruslar sabahla yayınladığımız haberde Ukrayna kamuflajı kullanarak ve Ukrayna araçlarını ele geçirerek Kiev'e doğru gitmişlerdi. İlginç bir açıklama geldi. Taliban'dan açıklama geliyor. Rusya ve Ukrayna'ya yönelik itidal çağrısı yapıldı. Krizi diyalog ve barışçıl yollarla çözün şeklinde şaka gibi açıklamalar yapılıyor. Görende Taliban'ın barışçıl yollarla başa geldiğini sanacak. Tamam Amerikan işgali sonlandı fakat Taliban da Afgan halkına yapmadığını bırakmadı. Yine bunun dışında KA-52 helikopterinin vurulan Melitopol üzerinde uçtuğu belirtiliyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135U'nun Doğu Akdeniz üzerinde 7 saatlik gözetleme görevinin ardından Yunanistan Suudadaki üsse döndüğü belirtiliyor. Doğuda 7 saatlik gözetleme Rusya'nın üssünün bulunduğu noktada ve Libya açıklarında yapıldığı, özellikle İsrail'in olduğu bölgede denizde olabildiğince İsrail'den uzaklaştığını görmekteyiz. Ukrayna Savunma Bakanlığı da aslında yayınlanmaması gereken görüntüleri yayınlıyor. Her son bölgesinde bir grup işgalce mağlup edildi şeklinde cesetler paylaşılmış. Tabi ki de içerik uyarısı hassas içerik dolayısıyla bunu yayınlamıyoruz. Yine Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı şunları söylüyor. Rusya Federasyonu'nun amacı Ukrayna Cumhurbaşkanı ve ülkenin tüm siyasi liderliğini yok etmektir açıklamasını yapıyor. Dediğimiz gibi Kiev vuruluyor. Kiev yakınlarında ZBV sembolüyle işaretlenmiş askeri zırhlı araçları görmektesiniz. Ukrayna'nın başkenti düştüğü an teslim olması bekleniyor. Dediğimiz gibi pek fazla direniş olmaması Rusların başkent Kiev'e girişini kolaylaştırmış durumda. İngiltere Rus uçaklarına hava sahasını kapatmıştı. An itibariyle Rusya'da hava sahasını tüm İngiliz uçaklarına kapatmış durumda. Rusya Enerji Bakanı ülkemize yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye gaz teminatında Ukrayna'daki durum nedeniyle bir sorun söz konusu değil ancak fiyatlarda artış olabilir açıklaması yapılıyor. Ki bu açıklama da iyi değil yani isterse Rusya fiyatı 3 katına katlasın burada o zaman gelecek gazın bir anlamı kalmıyor fiyatın da istikrarlı olması şart. Yine İran eski sözde İslami şura meclisi milletvekili ve muhalif politikacı İran radyo ve televizyon kurumunu Rusya sömürgelerinden biri gibi haber yapmakla suçluyor. İran'ın kendi özelliğini korumak için Rusya'nın Ukrayna taarruzunu kınaması gerektiğini savunuyor ki haklı açıklamalarda bulunmuş Ukrayna nükleer düzenleme servisi Çernobil hariç bölgede radyasyon artışını gösteren haritaları servis ediyor. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı da bir önceki videoda dediğimiz gibi Rus ordusunun Kiev'e doğru ilerlediğini söylemişti. Gürcistan'dan da ilginç açıklamalar geliyor. Gürcistan Başbakanı Garibashvili Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırımlara katılmayacaklarını söylüyor. Yine Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırı çerçevesinde başkent Kiev'e yönelik operasyonların başlamasının ardından halkın Kiev'den ayrılmaya çalıştığı görülüyor. Halkın tren istasyonlarına akın ettiği bilet almaya çalıştı. Not düşünmüş. Yine dostlar Kiev'de Rus güçleri bir binayı füzeyle vurmuştu. 8 kişi yaralanmıştı. Buradan görüntüler görmektesiniz. Vurulan binanın dışından görüntü. Binadan savrulan parçaların görevliler tarafından kaldırılması. Binanın yanında oluşan çukur. Oyun parkında salıncakta oturan çocuğun tarif edilen binaya bakması. Ve enkazının temizlenmesine ilişkin görüntüler servis ediliyor. Yine şunu da söyleyelim. Ankara'da İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği destek amacıyla Ukrayna bayrağı asmış durumda. Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Ukrayna Rusya savaşı hakkında şunu söylüyor. Azerbaycan uluslararası ilişkilerde her zaman uluslararası hukukun norm ve ilkelerine göre hareket etmiştir. Bu bağlamda devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunu vurgulamak istiyorum şeklinde aslında Ukrayna'yı desteklediklerini her ne kadar doğrudan olmasa da belirtmiş oldular. Bundan daha güzel açıklama da olamazdı. Bu şekilde açıklama yapılıyor. Kiev'de çok sayıda bölgenin vurulduğunu söylemiştik. O sin uzmanları bununla ilgili konum çalışmaları yapmaya başladılar. Kiev'in Obolon ilçesinde silahlı bir Rusya aracının videosu servis ettiyor. Buranın tam olarak konumunun tespit edildiğini söyleyelim. Videoyu görmektesiniz. Video her zaman olduğu gibi amatör bir kamera tarafından servis ediliyor. Burada aracın kaza yaptığını görmekteyiz veya muhtemelen vurulmuş durumda. Yine dostlar şunu söyleyelim. Dün bilindiği gibi yılan adasında Ukrayna askerlerine saldırı olmuştu. Buradan bir video yayınlamıştık. Burada teslim olmayı kabul etmeyen Ukrayna askerlerinin Rusya tarafından Infaz edildiği belirtiliyor. Baktığımızda Adana'nın nasıl bu kadar savunmasız bırakıldığı da soru işareti. Ukrayna donanması nerelerde şeklinde insan düşünüyor. Çok fazla soru işareti var dediğimiz gibi ilerleyen zamanlarda tıpkı Kazakistan ordusunda olanlar gibi burada da şüpheli durumların olduğunu söyleyebiliriz. Bu haberlerde bu şekilde servis ediliyor. Görünen köy kılavuz istemiyor. Tabii ki de gönlümüz Ukrayna'dan yana olsa da Rusya'nın 80 saat Amerika 80 saat diyor ki dün de 72 saat demişlerdi. Biz ona bir hafta diyelim. Bir hafta içerisinde tamamen Rus ne maalesef boyun eğmesi bekleniyor. Allah Ukraynalıların yardımcısı olsun. Orada özellikle Kırım, Tatar Türklerin durumu da bize en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi. Oradan da haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Evet dostlar sizlere seçtiğimiz bir videoyla veda ediyoruz. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.